16x artı 14 eksi 3x kare artı x eksi 9 ifadesini sadeleştiriniz. İfadeyi yeniden yazalım ve parantezlerden kurtulalım. Burada 16x var. 16x artı 14. Parantezleri koymanıza gerek yok, işlem sırasını etkilemiyor. Burayı bu kısımdan çıkarabiliriz. Ya da öncelikle bu negatif işaretini dağıtabiliriz. Dağıtalım. 3x kareyi negatif 1 ile çarparsak negatif 3x kare olur, değil mi? O da buradaki terim. Bir de buradaki x var. Pozitif x buradaki negatif 1 ile çarpılıyor. Yani negatif x. Ve son olarak elimizde negatif 9 var. Ama parantezin dışındaki negatifle çarptığımız için 9 oluyor. Yani artı 9, pozitif 9. Evet, artık aynı dereceli x terimlerini gruplayabiliriz. En büyük olandan başlayalım. Bu, en büyük dereceli olan terim değil mi? Tabii, derece derken, x'in kuvvetinden bahsediyorum. Burada, en büyük dereceli x terimi negatif 3x kare. Yani, derecesi 2. Kare olduğu için 2. ikinci kuvveti. O zaman, buraya negatif 3x kare yazayım. Sonra da x'li terimlerimiz var. Elimizde 16x, eksi x var. 16'dan 1 çıkarınca 15 olur, yani 15x kalıyor. Artı 15x yazdık ve son olarak sabit terimlerimiz var. 14 ve 9. 14 artı 9 eşittir 23 artı 23 yazalım ve bitirdik. Böylece çok terimli bir ifadeyi sadeleştirmiş olduk. Bu kadar basit.